Merhaba, bayanlar selamlar. Evet yine bir aradan sonra yeni bir video ile daha karşınızdayım. Genç videolar şu sıralar birazcık artacak. Neden azdı? Bir hemen ona gidelim ve ne yapıyorum şu suralara? Arkadaşlar biliyorsunuz düğün var Eylül'de. Eylül'ün ortasından sonra balayı malayı bittikten sonra tamamen sizlere odaklanmış bir şekilde paylaşımına devam edeceğim. Peki ne yapıyorum abi? Hani sizlerle paylaşamıyorum bir şeyleri üretemiyorum ya. Arkadaşlar varsa e devam ediyoruz. Evet. Şöyle de bir mini bilgi vereyim. Şuradan Elimars'a çok güzel devam ediyoruz. World of Warcraft'tan para kazandığımızı söylemiştik. Lich King geliyor evet tam da benim tekrardan işe döndüğüm vakitte. Buradan da tekrardan çok güzel hatta botla birlikte ama kurallara aykırı olduğunu belirtelim. Neyse buradan da kazan sağlayacağız. Bir de daha öncesinde paylaşmış olduğum Milyonon Mars'tır, Planet X'tir. Bunlara devam ediyoruz. Bugünkü videoda aslında yine Planet X ile ilgili arkadaşlar. Öncelikle bir işbirliğimiz oldu Planet X'le. O yüzden şimdi birazcık daha detaylı anlatacağız. Tabi bu anlatıma geçmeden önce de yine güzel bir fragman hazırlamışlar. Aa, Play to Earn'de en güzel fragman hazırlayanlar diyebilirim. Neyse bu sefer sinerji introsu yerine fragmanla giriş yapıyoruz ve Planet X'e devam ediyoruz. Planet X, Planet X dedik zaten daha öncesinde de 3 tane video çekmiştim burayı açmışım hatta şunları hemen kapatalım arkadaşlar ne var bu sefer Planet 9 diyeceğim ya da bu sefer yeni bir dropu var zaten fragmanda aslında bununla ilgili de ve bu dropun yanı sıra niye şu anda bir yandan da buna odaklanıyorum çok sevdiğiniz bir şey olacak arkadaşlar fluty play evet. Belaşti ön ya da bizim değişimizle arkadaşlar para harcavadan da para kazanabileceksiniz. Free to play kısmı geliyor. Bunları da birazdan değineceğim. Hatta white paper da bununla ilgili güncellediler. Bunu en sona bırakıyorum. Normalde bilirsiniz sizlerle ilk white paper'e bakarsınız. Ondan sonra daha detaylı bir şekilde içine gireriz. Ama bu sefer white paper bayağı detaylı olduğu için kafanızın karışmaması adına bunu sonraya bırakıyorum. Birazdan white paper'e döneceğiz. Ne diyorduk arkadaşlar? Bir drop var. Loot crate çıkacak ama gelin. Biz mediumdan bakalım arkadaşlar mediumsundan bir inceleyelim. Ne demiştik? Cargo drop olacak arkadaşlar ve Loot Crate, Anniversary Break ve Lucky Kate Meta Share çıkıyor arkadaşlar. Fakat bunun fiyatı 119 dolar. Fakat daha öncesinde 5 almıştık arkadaşlar hatırlıyorsunuz ve bunların bir imkanı olacağını, bir işe yarayacağını söylemiştik. 5 sahibiyseniz bunlar ne olacak ve daha fazla aldığınızda da yine ekstradan da indirim uygulanıyor. Bunun yanı sıra da eğer çok fazla alım yapmayı düşünüyorsanız da ilk 10'a girerseniz örneğin alımla ilgili arkadaşlar şuradaki ödülleri kazanacaksınız. İlk yüze girerseniz ve tüm alıcılarda aynı zamanda rıfla giriş hakkı kazanıyor. Bu paketin içinde aynı zamanda arkadaşlar oyunda... Gerekli olan PIX vardı ya biz pix satın alıyorduk, artık yeni bir sisteme geçiyorlar, bu NFT satışıyla direkt PIX'i kendimiz mintleyebileceğiz yani aslında satın almamıza gerek kalmayacak, paketin içinden çıkıyor olacak ve biraz önce de ruffle bahsetmiştik ya yani. içindeki çıkış oranını da buradan görebilirsiniz. Yeni çıkacak paketleri bu şekilde bir diğer önemli kısma geçelim ne demiştik free to play arkadaşlar mission control diye bir yer geliyor ve önceki videomdan da aslında bu kontrolde ne olacak demiştik kontrolden de bir öncesinde drone'lar gelecek ve drone'lar işte şehirlerden aldığınız yerlerden arkadaşlar bir atık çıkartacaktı, atık toplayacaktı. E bu atığı da arkadaşlar bu yeni mission kontrol sistemi sayesinde enerjiye döndürebileceğiz. Enerji de buraya dikeceğiniz facility'ler, binalar, fabrikalar için lazım olacak. Yani oyuna tekrardan güzel bir yakın mekanizması geliyor. Ve sadece a burası üç enerji istiyor, bir enerji istiyor, işte şeyi harca stakededen öte bir de PvP'si geliyor arkadaşlar. En önemli kısımlardan birisi de bu aslında. Hemen neredeydi şurası birazcık daha aşağı kaydıralım arkadaşlar raiding geliyor. Başka birisine saldırıp biriktirdiği vestlere çökebileceksiniz. Tabi birisi size saldırdığında savunma da yapabileceksiniz. Bunun için ne diyor toplamda 6 saat veriliyor. Tekrardan karşı saldırıyorsanız siz daha iyi bir e, oyun sergilerseniz bu sefer karşı tarafı püskürtmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu raiding sistemi de nasıl olacak çok merak ediyorum. Bakalım güzel oturtularsa valla güzel kazançlı da çıkabiliriz bu işten hem de free to play olduğunda unutmayalım bir de bonusut var belli bir oranda arkadaşlar şurada demiş hatta binde 5 oranda daha fazla waste toplamanızı sağlıyor genel olarak bu şekilde Evet şu anda Kafanıza belki de çok oturmadı. Oyun başlayınca bir video daha çekeriz Fruit Play'deki kazançların ne olur, nasıl bir strateji, taktik geliştirmeniz gerekir? Aynı milyon 10 Mars'ta yaptığımız gibi arkadaşlar yine kazanmanız için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırız. Deyip gelin şimdi de Whitepaper'a geçelim. Whitepaper'ın çok fazla güncellendiğini söyledim. Yazan her şeyin maalesef sizlere aktaramayacağım. Buraya gelip Whitepaper'ın kendinizle okumanız gerekiyor. Ama yine de sırasıyla inceleyelim. İşte içeriğinde ne var? Hemen geçiyoruz önemli kısımlara. Genel olarak oyun ne şekilde hani Net Empire ne işe yarıyor? Oyun hiç bilmiyorsanız, web sitesini hiç bilmiyorsanız, Lucky ne işe yarıyor? Gravity Greatler yani hangi kısımdan bahsediyoruz arkadaşlar? Hemen şuraya açtığımızda game'e tıklayalım. Şuradaki menüler ne işe yarıdığına Buradan, Whitepaper'dan öğrenebilirsiniz. Geçelim Roadmap'a. Hangi aşamadayız? Şu aradayız. Tam drop'un olduğu yerdeyiz. Bir sonraki aşamada bu dediğimiz Free-to-Play kısmı gelecek. kontrolde binaları dikerek ve toplayarak ek bir gelir elde edebileceğiz. Tabi oyun başlayınca bu hesaplamaları yapabileceğim. Şu anda sadece ön bilgi verebiliyorum. Neyse. Sonraki aşamalarda daha dördüncü çeyreğe de devam ediyor. 2023 planlarını yine görebilirsiniz pvp'de birazcık şu aşağıda abi, yeni gördüm biraz geç geliyormuş aşağı doğru devam ettiğimizde de yine projeyi hiç bilmeyen arkadaşlar biraz karışık gelecek Planet X nedir Planet A X ya da nedir diye Web 3'ten ve Metaverse'den bahsediyor oyunun hikayesinden bahsediyor hikayeye geçiyorum arkadaşlar hikaye hikaye ne kadar iyi yazmış olurlarsa olsunlar hikaye abi bize önemli olan kısım hem Token'ları, kazançları ve formülleri. Oyunun Polygon alanı olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden burayı da geçiyorum. Aşağıya doğru geçiyorum. Token'dan bahsetmiş. Token'dan bir önceki videomda da bakabilirsiniz. A arkadaşlar Westing'den bahsetmiş. Ne kadar ayrıldığı vesairesi. Yine geçiyorum arkadaşlar. Bu detaylarla sizleri sıkmak istemiyorum. Ve Pix'e geldik arkadaşlar. Pix'te neler çıkabileceğini biliyoruz. Önceki videomda aslında bunların hepsini sizlere göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz ama detaylı bir şekilde okumak araştırmak istiyorsanız mutlaka White bakın arkadaşlar bizi ilgilendiren diğer farklardan bir tanesi örneğin Landmax arkadaşlar Landmax sahibi olursanız Marketplace'de satılacak fiillerden sizde pay alabiliyorsunuz tabloyu ve detayları yine buradan bakabilirsiniz hatta ben şu anda ne yapayım biliyor musunuz en önemli yere geçeyim en önemli yer daha da aşağıları oyun mekaniklerinde en önemli yere geldik bir sonraki güncellemede neler olacak arkadaşlar ve toplayacağız. Tamamen odak noktamız bu olacak hatta şu hemen aşağıda bu West'lerin neler yapabileceğimiz mission control nasıl çalışacağını anlatan bir yazı var ve dronların günlük ortalama ne kadar atık toplayacağını waste toplayacağını gösteriyor hatta şuradan da görebilirsiniz 24 saatte bir günde ortalama olarak 14 waste gibi bir şey toplanacak diye hesaplanmış ve Raiding diğer insanlara saldıracağımız kısmını nasıl işleyeceği konusunda burada bilgisi verilmiş ve atık yönetiminin nasıl olacağı, atıklarla ya astrokredis yapacağız ya da onlarla blueprintler üretip yine biyomostlar yerleştireceğiz kendi arazimize. Yine biraz daha aşağıya elimizde videonun başlarında size loot crate çıkacak demiştik ya loot crate aynı zamanda west kendi de çıkabilecek bir şey arkadaşlar karşımıza ve bunların içinden de yine bonus loot olarak ne çıkabileceğini aşağıdan görebiliyoruz. Bu loot cratelerden de bio modlar çıkacağını söylemiştik de bio modlar ne arkadaşlar hemen geldiğimizde de facilities kısmında zaten bio modları görebiliyoruz nadiklerini görebilirsiniz ve bu bio modları yerinize yerleştirmek için de arkadaşlar astrokredits gerekecek. Eğer evet, astrokredits biraz önce neredeydi çok yukarı çıkmam gerecek. Neyse çıkmıyorum. Neyden elde edecektik yine? Waste'i dönüştürerek elde edecektik arkadaşlar. Hatta bunlarla ilgili genel formülleri de yine whitepaper'dan ulaşabilirsiniz. Oyunda bir de enerji vardı değil mi? Enerji için de yine bu facility'lerinizi stake etmeniz gerekiyor. Hem sizin bölgenize hem de facility'nize göre buradaki miktarlarda arkadaşlar enerji elde ediyorsunuz. Daha sonrasında bu enerjiyi de yine stake ederek ödül kazanabilirsiniz zaten esas odaklanmamız gereken nokta burası olacak arkadaşlar bununla ilgili güzel bir çalışma yaptıktan sonra daha detaylı yine sizi paylaşıyor olurum defi kısmına geçiyoruz defi kısmının üstünde de çok durmuyorum daha sonrasında da zaten arkadaşlar bayağı detaylı paylaşmışlar ve sonuna geliyoruz işin özünde mi güzel bir güncelleme geliyor Planet e. ve bunun yanı sıra da güzel bir drop olacak satışı olacak ya, katılıp isterseniz istemezsiniz kalmış. Ama oyuna free to play geleceği için başında çok güzel kazançlar olabilir. Mutlaka takip edin arkadaşlar projeyi deyip videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.